Merhaba sevgili Webtekno takipçileri Bu videomuzda o efsane telefon Mi 8 elimizde Şimdi gelin hep birlikte şunun kutu açılışını bir yapalım Arkadaşlar masaya geçmeden şunu da belirteyim. Muhtemelen bu video yayınlandıktan böyle birkaç gün sonra kartlarda bu cihazın detaylı incelemesine ulaşabileceksiniz. Hatta belki böyle biraz geç izliyorsanız o video yayınlanmış bile olabilir. Kartlar hemen şu tarafta arkadaşlar tıklayarak muhtemelen yayınlanmış olan inceleme videosunda oradan izleyebilirsiniz. Evet masamıza geldik arkadaşlar. Şöyle kutuya şöyle bir etraflıca bir bakın. Çince bilenleriniz bunları okusun. Bilmeyenler bilenlere öğretsin. Şöyle bir açıvereyim arkadaşlar kapağı. Bu arada fiyatları söyleyeyim size. Bu telefon arkadaşlar hani bizim elimizdeki Mi 8 3200 TL'den başlayacak. İşte 256 GB olan modeline 3717 TL'ye kadar çıkacak. Bu arada kutuyu da açıyorum. Evet kutunun içinden şöyle bir yurtdışı adaptörü var. Buradan bir şarj kablosu çıkıyor. Yine her zaman olduğu gibi Xiaomi'nin bu cihazında da kulaklık çıkmıyor. 3.5 mm'lik jack girişi olmadığı için bir dönüştürücü adaptör ve şurada hatta çıkarabileceğiniz bir iğne kılıf şöyle takalım nasıl oldu mükemmel harika belgeler evraklar bilmem neler hazırsanız telefonun jelatini açtım gayet güzel çentik ekranı direkt gördük arkadaşlar ekran 1080 2248 full hd plus çözünürlüğünde Arka kameraların ikisi de 12 megapiksel arkadaşlar ve AI teknolojisiyle destekleniyor. Yani Xiaomi burada işte çektiğiniz bir fotoğrafın ortamına en uygun senaryoyu bilmem neyi ayarlayacağını iddia ediyor. Bunları tabii ki de inceleme videomuzda göreceğiz. Şurada muhtemelen bir parmak izi sensörü var. MIUI 9 ile açıldı telefonumuz. Evet sonunda telefonumuzu açabildik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çentikli bir tasarım var. %88'e 5'lik bir ekran gövde oranı var. Şu kamerasını bir açayım, bir fotoğraf çekelim. Evet fotoğrafımızı çektik, şöyle bir bakalım. Evet ekran birebir iPhone'un şeyi olmuş. Bir de ön kamerayı açalım, şöyle bir poz verelim. Merhaba Xiaomi. Bir dakika, portre modunu denemek istiyorum. Portra modu vay düşük ışıkta. Ben çok etkilendim, yok artık. Neyse arkadaşlar kutuyu açmış olduk. Şöyle ben şu ekrandan çıkayım. Bildiğiniz iPhone sistemi sürükle bırak geçerli. Şöyle bir menüsüne gireyim. Bu arada arkadaşlar telefonun işlemcisi Snapdragon 845. Ekran biriminde ise Adreno 630 GPU var. RAM'i 6 GB, Mi 8 bizim elimizdeki. Ekran 6.21 inç. Ön kameramız 20 megapiksel arkadaşlar. O da aynı zamanda yapay zeka destekli. Batarya 3400 mAh. Yani şimdilik ben size bu kadar detay vereyim. Daha sonra yayınlayacağımız videoda telefonun detaylarını ...incelemesini, kamerasını bilmem neyine her bir şeyine bakacağız. O videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Muhtemelen birkaç gün sonra detaylı inceleme videosunu yayınlamış oluruz. O videoya da hemen şuradaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve incelemede görmek istediğiniz ayrıntıları da yorum bölümünden bizlere yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.